Merhaba. Eren Susam YouTube kanalına hoş geldiniz. Polo 9N 9N3 kasa araçların arka sırt kısmında olan koltuğu nasıl sökülür tarif tarifini çizeceğim. Şurada bildiğiniz üzere köşede mandal var bunu çekerek yatırıyoruz. Şu tarafa doğru geldik. Sonrasında ise şurada bir mandalımız var. Buna basarak geriye doğru iteceğiz. Tam geriye gittikten sonra elimizi takarak bu kısmı çıkarıyoruz. Sonrasında ise şu şu kısımda bir tane dişime kalıyor. Bunu da sağa sola sallayarak dişine denk gelen şekilde çekip. Videomuz size faydalı olduysa kanalımızı takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Görüşmek üzere. <gülüyor>